Şimdi bunu Ekrem Hoca ile çözmeliyim. Tabii kesin. Eğer bunu bu tarafa aktarırsam Tabii. seyircim ikimizin arasındaki problemi bilip bir de o problemden kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğimiz dediğinde seyirci diyecek ya ha bunlar bu diziyi bitirebilirler. Bu dizinin ben devamı de, yok. Ben kendime başka bir ya, eğlence bulayım. Kesinlikle. E Şimdi kardeşim yarın öbür gün barıştınız dizi devam ediyor ne olacak? Ambiyansı kaçtı işte. Bitti. Tabii. Bütün büyüsü bitti. Tamam.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 Tamam. Galiba ekonomik bir sıkıntın var. Tamam. Bak, en obviouste tamam. bu durum. Tamam. Abi biz artık 5 lira almayalım. Sen bize 3,5 lira ver. Tamam. Bu, bu kriz bu krizden hep beraber çıkacağız. Feragatlı, karşılıklı feragat. Şimdi kardeşim, hiçbiriniz kıl kopartmıyorsunuz tamam. kendinizden. Aldığınız rakamlar da öyle böyle değil. Hakikaten değil. Hayra hoş olsun. Hakkınızdır. Yine söylüyorum. Tamam. Çalışma şartlarınızdan kaynaklı. Ama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 Cüneyt Erkan gibi hayırla yad ediyoruz. O filmler hep bize kahramanlık duyguları verdi. İşte Kemal Sunal'dan bizahı öğrendik, Zeki Metin'den eğlenceyi öğrendik biliyorsunuz Zeki Metin dizilerinden veya filmlerinden. Ama onların hiçbir şekilde bu tür olaylarını duymadık. Ve sosyal medyayla hak arama çok e, sağlıklı bir arama yolu değil, çoğunlukla hüsranla neticeleniyor. Mehatap yüzden... ne orası değildir. Bravo muhatap biz değil. Muhatap değiliz. orası değil. Biz zaten görevimizi yapıyoruz. Ya ben o İzlerim. setten görüntüleri göreyim. O adamların işte setten bir iki kara görüntülerine bakayım. Çünkü içinde başka bir şey var. Şimdi mesela bunu yayınlayan kanal var. Kanalla yapımcı arasında bir ticaret var. Tamam. Bunu yapan yapımcı ile oyuncular arasında bir ticaret var. Tamam. Yani bu sadece ekran ve ayarın meselesi değil, değil ki. Yani değil. İşte orda, oradaki dengeyi kurarken bence bir de bir de dediğim gibi buradaki en büyük sıkıntı hocam. Bunu direkt olarak e, yapımcıya iletebilirsin. Ama Kesinlikle. bunu kamuoyuyla paylaştığın zaman, o zaman başka bir çerçeveden bakmak zorundayız. Başka bir lazım. art niyet aramak lazım. Art niyet ben, de değil bence. Ben şey, bütün oyuncular ayaklanmış değil. Demek ki orada açı açıkta değil. Ama de. şey var, işte Berk Oktay var, Sarp Leventoğlu var, Murat Serezi var. Bunlar başrol oyuncuları. Yani bunlar dizinin e, iyi oyuncuları. O yüzden belli ki bir şey var eyvallah yani bunda da bir sıkıntı yok dediğim gibi inşallah sonu hayırlı olsun ama doğru bir seçim yapmamışlar bugün çok daha çok seçimlerden bahsediyoruz ya bu yanlış seçim belki bu tehditle veya sosyal medyamda arayarak birkaç a, a, a, rolünüzü veya bölümünüzü alabilirsiniz ama uzun vadede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 ee, yapın ki bizim de psikolojimiz bozulmasın. O mücadelelerinde sonuna kadar arka yok. Kesinlikle. Yok orada. Sadece diyelim gibi bunun ortaya konuş. şekli. Biz zaten söyledik. Helal olsun. Biz, alsınlar. Bunun ortaya konusu şekli yanlış. Kesinlikle. O yüzden karşılıklı feragat ve hoşgörüyle güzel